كان الاسلام خمسه اسلامن 5 الاول birinci kelime iki şehadetle şehadet getirmek iki şeye şahitlik etmek El avvel eşhedu dequl yani اقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. ماذا? Birinci olarak diyor ki, ben şehadet ederim ki, ben şahitlik ederim ki, yani bunun manası nedir? Ben kalbimle ikrar ederim, tasdik ederim ki, dilimle bunu zikreder, ortaya koyarım ki, amellerimle, azalarımla da bu yolda amel ederim ki demektir diyor. Şahitlik etmek bu. Allah ahad yestehikkan yu'bed illallah, akfur bi jami'i ma'bud min du'un o şahitlik ettiğim şey de şudur ki Allah'ın dışında hiçbir şey ibadet edilmeye layık değildir. Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyi inkar ediyorum, reddediyorum. La bud filâ ilâha illallah, la ilâha illallah bina, مثل هذا. Yükmü ala umamudin, ala ruknün. La ilahillallah bir bina gibidir. Öyle bir bina ki Aynı bunun gibi iki direk üzerine, iki asıl üzerine yükselir. Arroknel awwal be ma'bud min Birinci direk, birinci asıl Allah'ın dışında ibadet edilen bütün, inka, bütün ilahları inkar etmektir. Arroknel İkinci rukun, ikinci direk ise, ikinci asıl ise yalnızca ibadeti Allah için kabul etmek ikrar etmektir. Naam. Ve ikinci şahadeten Muhammed'in İkinci şahitlik ettiğin şehadete şey de şudur ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah'ın kuludur, ibadete layık değildir, ibadet edilmez. Onun gönderdiği elçidir. Onun öğrettiği gibi din itikad edilip yaşanılır. الركن الثاني ikinci ik, ikinci rukun ikinci şey namaz, namaz. hata hata namaz yanlış diyor lemal niçin lannan <gülüyor> peygamber aleyhissalatu vesselam namaz demedi kal iqame salat namazı ikame etmek dedi Mal fark? Namaz kılmakla namazı ikame etmek arasındaki fark nedir? Ha Bu adam günde belki iki rekat namaz kılıyor. Bu adam namaz kıldı ama namazı ikame etmedi. Ya senli Allahu ekber, Allahu ekber sür'a ve ma yakhsha fi salatihi. Belki namazını bir tavuk gibi pıt pıt pıt pıt kıldı ama Allah'tan korkmadı. Bu adam namaz kıldı ama namazı ikame etmiş olmadı. Yani ma tusalli ala ma tuhib. E kul salat la hata salat. Evet bu yüzden yani İslam'ın ikinci şartı namaz kılmaktır sözü yanlıştır. Doğrusu namazı ikame etmektir. Yani la bud ya'ti bis sala qaima mustakime kema emar Allah bi şurutu ve erkanu ve vacibat ve mükemmelat sunan ve la ya'ti mubtil mubtilat sala. Mu ala ma yuhib. Yani, yani ikinci rükun olan namazı ikamet etmek demek namazı va şartları, vacipleri, sünnetleri, müstehaplarını yerine getirerek. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın öğretmiş olduğu ölçüde keyfine, hevana göre değil de Allah tebareke ve teala'nın emretmiş olduğu şekilde ikame etmek, ayağa kaldırmak, yaşatmak demektir. Ar-rakün es -salid. Üçüncü rüküm neydi İslam'ın? Üçüncü şartı neydi İslam'ın? Zekat hata. Zekat hata. İta'a zekat. Zekatı vermek olarak kullanılmadı. Lennu la yuzekki aleme yuhib. Çünkü insan zekatı kendi istediği gibi veremez. Au yedfa'a zekali ummi. Veyahut annesine zekat veremez. Au yedfa'a zekali ibni. Veyahut oğluna zekat veremez. La. Yedfâiz zekâ lâbûd asnâf semâniyâ. Miktâr muhâddâd fî vâkt muhâddâd. Evet muhakkak zekât sekiz grup insan türüne belli vakitlerde ve belirlenmiş olan bir ölçüde e, miktarda verilebilir. Dördüncü Sıyâm hata, siyâm. Yakul siyâm, hata. Evet oruç diyeceksiniz oruç yanlış. Muhseyam bırak yap mümkün. Çünkü oruç dediğiniz zaman aklınıza belki Recep ayında tutulan bir oruç akla gelebilir. Belki Şaban ayındaki bir oruç da buna dahil olabilir. Labud yul sıyamu O zaman ne diyeceksiniz? Ramazan orucunu tutmak diyeceksiniz. 5. Beşinci nedir? Hajj, haram Ma Evet, o zaman da Allah'ın evi olan Mekke'yi hac etmek diyeceksiniz. Doğru olan budur, çünkü bizim bundan başka bir haccımız yoktur.